Gereken düşüneceğiz. Ama bir aile ortamı olsa büyük ihtimal eskiden bir ailem vardı o zaman 200 filan geliyoruz demek ki 60 geliyor. Tamam. Bir de şimdi az, 10, bin, 10 bin, diye başlarsa. Evet. Az gelmiyor sebebi bir karol Dekar olmuyor. bir aile ortamında ortalama arkadaşları sordum ben. Ne e, mesela, Normal düzeyli bir ortalama da 250 filan geliyor. Eski şeyle. Faturayla. Yani yeni yeni haberiyle. yeni şeyler 400 filan.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 Gelir biraz zor oluyor. Enekif Fatih evet. geldi mi? Gelmedi gel, abi. Yeni? Gelmedi abi. Gelmedi. Gelmedi mi? Birisinin ke gelmiş bin lira. Bin lira. Geçen ay ne kadarmış? Geçen ay beş yüz lira. <gülüyor> ha O yalınız şey yapıyor. Ne yapıyor? Umu yapıyor. Ya, ısınmak için. Isınmak için. Ne yapsın? Evet. Değil mi? O oh, umu yapıyor. Alı, yaktı bizi ya. Yayır yayır yaktı evet, yaptım var ya. Yemin ediyorum yaktı ya. Yalınır. Ya yaktı ya? Allahı yaktı ya. He, niye yaktı ya? İyi. Vallahi dünyanın en iyi adamı bu adam? Bu adam bize iyi biliyor musun? Hem emekli hem çalışıyor. Ben, ben ana geldim, ana çocuğu çocuğuyum. Ben üç gün maaş alıyorum, üç bin yıl maaş alıyorum, maaş alıyorum. çalışmıyorum mesela. Hiç olmuyor. Beni yetmiyor para, yetmiyor. Eğer niyetiniz gerçekten ısrarla bir avuç azınlığın çıkarını korumak ise o zaman